İslam felsefesini, onun problemlerini, tarihini, oradaki kişileri, filozofları, kurumları, kavramları tanımak adına ve İslam felsefesi metinlerinden özellikle seçeceğimiz bazı eserleri yine birlikte okuyup müzakere etmek adına böyle bir etkinliği başlatma ihtiyacı duyduk. Tabii oku-okut derneği daha çiçeği burnunda yeni kurulmakta olan bir dernek. Çok da güzel bir iş yaptılar. Böyle bu şekilde ücretsiz programlar aracılığıyla lise, ortaokul, daha sonra lisans ve lisans seviyesinde okuma kulüpleri oluştu. Çok kısa bir süre içerisinde. Böyle bir imkan oluştu yani hem site hem reklamla beraber web sitesi ve reklamlar aracılığıyla bu okuma kulüpleri duyuruldu. Ben de kendi çapında oku, okut Derneği ile irtibata geçtim. Abdullah Demir Hocamız sağ olsun. Tabii ki dediler memnun oldular. İslam Felsefesi haftada bir gün bir saat ya da bir buçuk saat. E, dört tane kitap seçtiğim bu kitaplardan e, arkadaşlarla bir okuma grubu oluştururuz ve İslam felsefesini tanıtmaya çalışırız dedik. İnşallah bu ilk dersimiz olacak. Bundan sonra da e, bu artık bir ne diyelim bizim için bir program haline gelir ve böyle devam ederiz. Uzun süre devam ederiz. Çünkü kitaplarda zaten büyük Hacimli kitaplar olduğu için böyle hemen tek seferde halledilebilecek ya da birkaç aylık e, sürede bitirilebilecek kitaplar değil. Dolayısıyla ben bütün sene boyunca e, sizlerle bu müzakereli okuma işini, faaliyetini yürütmeyi planlıyorum. İnşallah siz de bıkmadan, usanmadan gayretli bir şekilde buna devam edersiniz. E, şimdi ilk kitabımız şu. Cüneyt, hocanın, Cüneyt Kaya Hoca'nın editörlüğünden çıkmış olan İslam yayınlarının bastığı, yayınladığı İslam Felsefesi Tarih ve Problemler başlıklı kitap. İslam Felsefesi Tarih ve Problemler. Bu kitap tabii çok teknik detayları olan İslam Felsefesi'nin ortaya çıkışını, teşekkül devrini ardından ilk filozoflarını, ilk akımlarını, daha bütün akımlarını, teknik detaylarını da vererek izah eden bir ders kitabı niteliğinde. Öncelikle bu kitabı beraber okumak istedim. Daha sonra felsefi metinlere öyle geçelim dedik. Yine Mahmut Kaya Hoca'nın kaleme aldığı felsefi e, risalelerden, felsefi yazılardan, e, Müslüman filozoflara ait seçme risalelerden, yazma eserlerin çevirilerinden okumalar yapacağız. Ardından Amiri'nin Sonsuzluk Peşinde diye Türkçe'ye tercüme edilmiş Kitab-ul Hemet e, isimli eserini okumayı planlıyorum ve son olarak da Farabi'nin Medine'tul Fazila isimli kitabıyla da hem e, ahlak hem siyaset felsefesini İslam felsefesi içerisinde o eser üzerinden okumayı planlıyorum. İnşallah bunda muvaffak oluruz. Şimdi ben nasıl yapacağımızla ilgili bir usul, bir metot açıklaması yapayım. Bu derslerimiz tabii katılım daha çok olsa inşallah e, iler, ilerleyen zamanlarda olur. Daha iyi olacaktır. E, bir kere görüntünüzü de Açabilirsiniz, bunda bir sakınca yok. Sesiniz zaten açık olsun ki zaten bu monolog tarzında bir ders olmayacak, hatta bir ders olmayacak, bir müzakere olacak bu. Çünkü herkes bir önceki haftadan belirlenmiş olan konuyu okumuş olarak Cuma günü saat dokuzdaki bu programa katılacak. Katıldığında bu sadece okumuş olmak yetmeyecek ee, okuduğu konuyla alakalı sorularını hazırlayacak ayrıca müzakerede yani kendisine söz hakkı verdiğimizde beş dakika e, en az beş dakika boyunca bir müzakere bir değerlendirme bir yorum e, yapmasını bekleyeceğiz dolayısıyla buradaki herkes katılımcı olan herkes ee, okumuş olduğu bölümü, metni bu derse katıldığında en az 5 dakika kadar müzakere edecek ve sorularıyla beraber katılacak. Ee, peki ben ne yapacağım? Ben her bölümün ilk 15 dakikasında yani her dersin ders diyelim artık adına ilk 15 dakikasında ya da konunun mahiyetine göre bu yarım saate kadar da uzayabilir. İlk yarım saatinde bir sunum yapacağım. Yani kendi müzakeremi ortaya koyacağım. Daha teknik detaylarıyla beraber bir sunum olacak bu. Belki PowerPoint sunumla beraber ekranı da sizinle paylaşacağım. Ve öyle bir sunum yapacağım. Öyle düşünüyorum. Arkasından sırayla her arkadaşımızın sorularını ve müzakeresini, konuyla ilgili yorumunu değerlendirmesini, Alacağız ve en az bir saat, en fazla bir buçuk saatlik süre içerisinde o günkü konumuzu müzakere etmiş olacağız. Böylece işlemiş olacağız. Sonra önümüzdeki hafta hangi konuyu işleyeceğimize dair programımıza birlikte bakacağız. Ve o konuyu herkese not aldırıp haftaya yine herkesin okuyarak sorularıyla ve müzakereleriyle Derse katılmalarını isteyeceğiz. Böylece ne olacak? İslam felsefesini öyle yüzeysel olarak değil de konuları okumuş olarak, e, notlar almış olarak, yorumlarımızı katmış olarak ve sorularımızı hazırlayıp e, sormuş olarak ne yapacağız? Meseleleri ele almış olacağız. İşte gerçekten bir meseleyi öğrenmek böyle mümkün olabiliyor. Öbür türlü Nasıl oluyor size söyleyeyim. Yani sadece okumak ve dinlemek o konuyu öğrendiğiniz, ikselleştirdiğiniz anlamına gelmiyor. Bu nedenle daha çok böyle müzakere yapmak gerekiyor. O konuyu böyle eritmek gerekiyor. Nasıl eriteceğiz peki? İşte işte okuyarak, üzerinde düşünerek, e, bağlantılarını bularak, kendi yorumumuzu katarak bir şeye kendi yorumunuzu katabiliyorsanız o sizin bilginiz oluyor arkadaşlar. O size ait bir bilgi oluyor. Eğer mesela sizin zihninizde kendinize ait bir felsefe tanımınız yoksa henüz felsefenin ne olduğunu bilmiyorsunuzdur. Bunu bir kere böyle bilelim. Bununla alakalı olarak güzel bir söz var. E, mümkünse bu dersi dinlerken yanınızda not alabileceğiniz kaleminiz ve bir defteriniz olsun. Çünkü müzakereler esnasında e, sizlerin de benim de söyleyeceğimiz muhtemelen e, çok güzel yorumlar olacaktır, katkılar olacaktır, cümleler olacaktır. Onları not almamızda fayda var. E, tabii bu dersin çekimi kayıt altına e, alınıyor, şu anda kaydediliyor. Daha sonra biz bunu paylaşma imkanına da sahip olacağız sizlerle. Yine sunum yaparken hazırladığımız powerpoint sunumlarını sizlerle paylaşma imkanımız olacak. Bu da ayrıca güzel bir arşiv olacaktır. Sizin için İslam Felsefesi dersi adına. Ee, az önce bahsettiğim sözü söyleyeyim. Ee, arkadaşlar bilgisiz yapılan yorum nedir? Cehalettir. Yorumsuz bilgi ise yüktür. O zaman güzel bir, bakın bizim için bir noktayı nazar niteliğinde bir söz, yöntem açısından, usul açısından, ilme yaklaşma açısından ne diyeceğiz? Bilgisiz yorum cehalet, yorumsuz bilgi yüktür. Dolayısıyla bir bilgiyi öğreniyorsak bununla yorum yapabilmek için bu bilgiyi öğrenmeliyiz öylesine e, taşımak için değil. İkincisi, e, bir konu hakkında yorum yapıyorsak, o konu hakkında bir bilgiyi ya da bilgileri e, bilmemiz gerekiyor. Yani hiçbir şey bilmeden bir konu hakkında yapılan yorum cehaletten ibaret kalıyor. Bu nedenle yorumla yani yorarak, yorumlayarak bir bilgi edinmek ancak e, icelleştirmek anlamına geldiğinden size ait bir şey oluyor. Dolayısıyla bir felsefe tanımınız var mı diye sorduğunda kendi tanımınızı, kendi yorumunuzla bana söyleyebiliyorsanız ya da başkasına bunu izah edebiliyorsanız siz o konuyu biliyorsunuzdur. Aksi takdirde e, ne yapıyoruz genellikle işte kitaplardan okuyarak e, kitapçı cümleler aracılığıyla bir terimi bir kavramı başkasına aktarmaya çabalıyoruz. Bu bir aslında aracılık oluyor. Yani bir yerden alıp başka bir yere aktarmak gibi bir durum söz konusu oluyor. O aslında bize ait olmuyor. Bize ait olabilmesi için bizim kattığımız yeni bir yorumun onun üzerinde kendisini hissettirmesi gerekir. Beni duyabiliyorsunuz değil mi şu anda? Herkes bir ses verebilirse çok memnun olurum. Evet hocam duyuyoruz. Sesim net geliyor. Ekranda sadece beni görüyorsunuz değil mi? Herhangi bir şey paylaştığım evet. evet. Tamam. Şimdi e, felsefe kavramıyla özellikle başlamak istiyorum. O, o yüzden e, bir ekran paylaşımında bulunacağım. Bakalım PowerPoint sunum hazırlamıştık. O görünüyor mu? Evet. Şu anda görebiliyorsunuz değil mi? Sunumu. Evet, tamam. Şimdi arkadaşlar, öncelikle felsefe nedir, ne işe yarar? Felsefe nedir, ne işe yarar? Ve e, filozof kimdir, ne yapar sorularıyla başlamak çok mantıklı olacak diye düşündüm. Çok kısa yani bir iki sayfalık bir şey e, hazırladım çünkü bu bir ders değil, müzakere olacağı için. Sizinle ber beraber bunu müzakere etmeyi planlıyorum. Ee, ekranı görüyorsanız başlayalım. Şimdi felsefe nedir? Felsefe arkadaşlar bakın kelime olarak e, antik Yunanca'dan geliyor ve hala korunmuş. Dilimizde de, Arapça'da da, Türkçe'de de e, bu kavram korunmuş bir kavram. Milattan önce 6. yüzyıla dayanan bir tarihi var. 6. yüzyıla dayanan bir tarihi var milattan önce. ilk kez Pisagor'un kullandığı bir kavram. Yani felsefe. Şimdi teorik bir eylem üzerine yani insana ait entelektüel bir eylem üzerine e, yap, kullanılan bir kavram antik Yunan'da e, kavram üzerinden onu müzakere edecek olursak Bakın ne, ne yazmışız? Filo ve Sofya kavramlarının birleşiminden ortaya çıkmış bir şey. Filo sevgi anlamına geliyor. Sofya ise bilgelik anlamına geliyor. Dolayısıyla filosofya dediğimizde felsefe demiş oluyoruz. Ve felsefe bilgelik sevgisi olarak Türkçemizde kavramsal bir e, içeriğe haiz. Peki bilgelik sevgisinden ne anlamalıyız? Arkadaşlar bilgelik sevgisi ama bu bilgelik nedir? Bunun sevgisi nedir? Tanım şu. Yani kelime anlamıyla e, tanımı varlığın hakikatini anlamak suretiyle doğru, iyi ve güzel olanı bilip yapmak. Şimdi bilge kimdir, bilgelik nedir e, kavramını da açtığımızda bu ortaya çıkıyor. Yani bilge doğruyu bilen, İyiyi bilen, güzeli bilen ve bunları yapan kişi. Ee, peki bunu nasıl elde ediyor bilge? Yani doğruyu, iyiyi ve güzeli nasıl biliyor? Varlığın hakikatini anlamak suretiyle biliyor. Dolayısıyla ortada verili olan bir şey var. Existence, varlık verili olandır arkadaşlar. Yani siz bir özne olarak, düşünen bir varlık olarak Neyin farkındasınız? Dış dünyada ve kendinizin de içinde olduğu bir varlığın e, farkındasınız. Bir varlığı görüyorsunuz. Karşınızda bir varlık var. Evren var. Siz varsınız. Dolayısıyla bunun bir hakikati olduğunu e, anlayıp bilinçli bir şekilde bunu anlamaya, anlamlandırmaya, çözmeye çalışıyorsunuz. İşte çözdüğünüzde size kalan doğru, yani hakikat, başka iyi ve güzel. Arkadaşlar ilmin gayesi bu. İlmin gayesi bu üç önemli değer. Birisi doğru, diğeri iyi, üçüncüsü güzel. Bir insan bunları eğer almışsa, bunlara sahip olmuşsa, o kişiye, Entelektüel anlamda bilge diyoruz. Peki bu insanın bunları bilmesi yeterli mi? Bilge olması açısından hayır. Bunları hayatına geçiriyor olması lazım. Yani doğru olanı söylemeli, iyi olanı yapmalı ve güzel bir şekilde bunları ortaya koymalı. O zaman her şey tas tamam oluyor ve bilgelik ortaya çıkıyor. İşte arkadaşlar, felsefe kavramı içerik olarak, yani kelime olarak bunu ihtiva ediyor. Varlığın hakikatini anlamak ve bu, bu suretle doğruya, iyiye ve güzele sahip olup bunu yapmak. Herhalde herkesin amacı bu olsa gerek. İdeal bir insanın amacı bu olsa gerek. Peki, bir de filosofos var. Bakın, filosofya ayrı, filosofos ayrı. Filosofos ise bilge olma sevgisi olarak Türkçemizde tercüme edilebilir. Bakın, bilge olma sevgisi. Yani filozof dediğimiz kavram. Felsefe ayrı, filozof ayrı bu anlamda. Birisi filosofya diğeri filosofos. Şimdi arkadaşlar bilge kişiye bilge kişiye sofos diyorlarmış. Antik Yunan'da o bahsettiğim yüzyıllarda. Milattan önce işte 6. yüzyılda hani Thales gibi ondan sonra Anaximenes, Anaximandros, Heraklitos, Demokritos gibi ilk çağ filozoflarını düşündüğünüzde, doğa filozoflarını düşündüğünüzde Antik Yunan'da bunlara verilen isim Sofosmuş genel itibariyle. Pisagor bir gün Hani şöyle düşünmüş, böyle bir akıl yürütmede bulunmuş demiş ki, yani sofos olmak, bilgi olmak, gerçek anlamda ancak tanrıya mahsus bir özelliktir. Onu bir insanın, ona bir insanın sahip olması tam anlamıyla mümkün değildir. Ancak tanrılar bilgi olabilir demiş. E peki insan ne olabilir? Madem tanrılar bilgi olabiliyorsa? Olsa olsa demiş, insan bilgeyi ve bilge olmayı seven bir insan, bir varlık olabilir. Yani biz ancak bilgeliği sevebiliriz, bilgeyi sevebiliriz, bilgeyi, bilgeliğin ve bilgenin peşinden gidebiliriz. O zaman bize ne denir? Filosofos denir demiş. Yani Pisagor'un kendi tanımlaması bu şekilde. Filosofos. Filozofos zaman nedir? Bilge olma sevgisiyle yanıp tutuşan kişi, doğruya, iyiye ve güzele e, ulaşmak için, onun ne olduğunu anlamak için varlığın hakikatinin peşine düşen kişi filozof oluyor. Şimdi sorularımıza yavaş yavaş cevap alıyoruz. Felsefe nedir? E, neye yarar? Filozof kimdir? Ne yapar? O zaman filozof ne yapıyor? Varlığın hakikatini anlamaya çalışıyor. Başka? Bu sayede doğruyu, iyiyi ve güzeli bilmeye ve yapmaya uğraşıyor. Bu çok önemli. Doğruyu, iyiyi ve güzeli bilmeye ve yapmaya çalışıyor. Şöyle bir düşünün. Çocukluğumuzdan beri bu yaşımıza gelinceye kadar ve bundan sonra da devam edecek olan geleceğimizi de hesaba katarak düşünürsek, bir şeyleri sürekli öğrenerek kendimizin yani şahsen, karakter olarak, ahlaken, bilgi sahibi olarak olgunlaştığımızı görebiliyoruz değil mi? Ee, ve zihnimizdeki soruların yanıt buldukça yeni sorulara yer açıldığını da görüyoruz. Ee, doğruya, iyiye ve güzele doğru adımlar attığımızı, ve bu nedenle mutlu olduğumuzu da fark ediyoruz. Varlığı anladıkça mutlu olduğumuzun da farkındayız. Dolayısıyla bakın bu bir yolculuk. Bu bir yolculuk arkadaşlar. O zaman felsefe için aynı zamanda şunu söyleyeceğiz. Felsefe yolda olmaktır. Karl Jaspers'in Jaspers, Jaspers diye yazılır. Önemli Tanımlamalarından birisi bu, felsefe tanımlamalarından birisi. Felsefenin yolda olmak olduğunu söyleyemesi. İşte bu yol ne yolu? Doğruya ulaşma yolu, iyiye ulaşma yolu, güzele ulaşma yolu. Peki bu nereden gidiyor bu yol? İlim yolu bu. Yani varlığı anlamak, varlığın hakikatini ortaya koymaktan geçen bir yol. Bu nedenle öyle bu yol sadece... Yürünülen bir yol değil fiziki anlamda. Var olarak, biyolojik anlamda var olarak takip edilen bir yol değil. Kişinin aslında kendi sorularıyla, merakıyla, hayretiyle, düşüncesiyle e, içinde olduğu, oluşturduğu, kilometre taşlarını döşediği bir yol. Netice itibariyle siz bu yola ne kadar emek harcıyorsanız, bu yolu ne kadar açıyorsanız o kadar yolun sonuna doğru gidebiliyorsunuz. Ama bu yol öyle sizin için önceden açılmış bir yol değil. Herkes bir şekilde bu yolda yürümüş, bir takım izler bırakmış. Siz ya sadece o izleri takip ederek onların gittiği yere kadar gidebilirsiniz ya da kendiniz açısından ee, ne yapabilirsiniz? Bir yol açabilirsiniz, değil mi? Bir yol açabilirsiniz. Ee, birkaç mesaj gelmiş onlara bir bakmama müsaade edin. Hmm. Evet. Hmm. Evet. Bu tabi e, dersin niteliğini soruyorlar, öğrencilere dönük mü diye. Bu arkadaşlar. Oku Okut Derneği kapsamında düzenlenen haftada bir gün, bir ya da bir buçuk saat olacak bir ders. Ee, aslında katılım ücretsiz. Herkese katılım hakkı var ama bu katılım kayıtlarla ve kayıt tarihiyle sınırlı diyebiliyorum. Dolayısıyla daha önceden formu doldurmuş ve kayıt yaptırmış kişilerin derse katılma e, şansının olduğunu biliyorum ama Zannımca şu an anlıyorum ki bu linke tıklayan herkes e, bu derse katılabiliyor e, gördüğüm kadar. Evet hocam. Değil mi? Şu anda herkes istediği zaman bu evet, evet. katılabiliyor. E, ama mevcut durumda e, şu an 4 arkadaşımız var. Benimle beraber 5 kişi katılmış durumda. Şimdi felsefe kavramına devam edelim. Bakın, müzakere ederek ve kendi yorumumuzu katarak felsefeyi yapıyoruz. Bunlar, e, yani çoğu belki kavramsal olarak e, kitaplarda karşılaştığımız şeyler ama bunu anlayarak e, içselleştirmek önemli. Yani ne demek bilgelik sevgisi? Buna cevap verebiliyorsak biz bunu anlamışız demektir. E, dolayısıyla insanın kendisinin yol açtığı yani yol, yolu hem açıp hem de yürüdüğü bir şey felsefe. Bu anlamda bir sübjektifliği var. Yani bilim gibi objektif değil, <gülüyor> sübjektif. Dolayısıyla sizin kendi yorumunuz var, kendi görüşünüz var, kendi bakış açınız var felsefede. Bu nedenle birden çok filozof var ve bu nedenle birden çok akım var, bu nedenle birden çok yorum var, bakış açısı var felsefede. Şimdi e, felsefenin bir de terim anlamına geçelim geçelim. Az önce konuştuğumuz kelime anlamındı. Terim anlamı ile ilgili bakın ne yazmışız? Felsefe varlığı tümel, tümel dediğimiz şey nedir? Arapça külli e, kavramıyla ifade edilen şeydir. E, İngilizce'de Batı'da Batı dillerinde ise universal. Universal olan, e, evrensel olan şey. Şimdi tümel varlığı tümel olarak, siyah e, kısımları okumanızı tavsiye ediyorum öncelikle. Felsefe varlığı tümel olarak ele alan. Şimdi varlığı tümel olarak ele almak ne demek? O da bu sarı kısımlarda ayrıntılı olarak yazdım. Bakalım birlikte. Varlığı tümel olarak, külli olarak Universal olarak ele almak ne demek? Yani ontolojik, yani varlık açısından, varlığın tüm e, yanları açısından, varlığı varlık olması, olması bakımından, var olması bakımından e, tüm yönleriyle ele alan, epistemolojik o varlıktaki bilgiyi, varlığın e, içerdiği bilgiyi de kapsayacak şekilde varlığı ele alan. Dolayısıyla sadece varlık nedir? Bu varlık nasıl var olmuştur gibi ontolojik kısıtlamayla kalmıyor felsefenin bakış açısı. Ne yapıyor? Varlıktaki bilgiye de yöneliyor. Ve o bilgiyi de ortaya çıkarmaya uğraşıyor. Varlığın bilgisini, epistemoloji dediğimiz şey bu. Her varlık arkadaşlar bir bilgiyle vardır unutmayın yani şu kitap var ise bu kitaba ait bu kitabın varlığında taşıdığı bilgiler var yani e, bunun mesela kavramsal olarak ne olduğu manası e, ismi değil mi bütün bunlar sıfatları nitelikleri bilgi ile alakalı olduğu için e, onun epistemolojisini de Felsefe hedefliyor, amaçlıyor. Başka, aksiyolojik olarak. Yani varlığı aksiyolojik olarak da ele alıyor felsefe. Aksiyon, aksiyon kelimesinden geliyor arkadaşlar. Bu da İngilizce'deki action kavramıyla ilintili. Action ne demek? Hareket demek. Aksiyon, hareket demek. Yani pratik olarak varlığın ne Yap, ne yaptığı neye yaradığı ne yapması gerektiği fonksiyonu değeri gibi kavramları ifade ediyor Dolayısıyla bir varlığı ele aldığında bu varlık nedir niçin için var olmuştur e, sorularını da bu varlığın bilgisi nedir içerdiği bilgi nedir bize ne anlatmak istiyor, manası nedir gibi epistemolojik soruları da soruyor Ve, bu varlığın değeri nedir? bu varlık neye yarar, ne yapar, ne yapması gerekir gibi varlığın pratik yanıyla alakalı e, aksiyolojik yönünü de felsefe ele alıyor. Başka, kategorik olarak, ne demek kategorik? Yani e, bu varlığın hiyerarşisi nedir? Neyin üstünde, neyin altında? Neden önce? Neden sonra, nerede, değil mi? yani o kategorileri hatırlarsanız mantık e, ilminde Aristoteles'in 10 e, kategorisini işte varlık nedir, nerededir, ne zamandır, nicedir, nasıldır gibi bütün yönlerini içeren bir e, anlam bütünlüğünü de ifade ediyor. Aynı zamanda yani kategorikten daha çok kastettiğim şey burada benim. Ee, bu varlık varlığın öncesi nedir? Mabadi. Sonrası nedir? Değil mi? Meddesi nedir? Ne adı nedir? Yani bu varlık nereden geliyor? Nereye gidiyor sorularını e, da kapsıyor. Zamansal dediğimiz şey de yine işte ebediyelik, ezeliyelik, sonsuzluk ya da sonluluk e, e, mazi hal ve gelecek gibi üçlemeler içerisinde zaman kategorileri içerisinde de varlığı düşünüyor felsefe. Şimdi dolayısıyla böyle bir bütünsellikle varlığa yaklaşıyor. İşte varlığı tümel olarak ele alması demek tam da böyle bir şey ifade ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla felsefe varlığı tümel olarak ele alan onun hakikatini onun hakikatini akıl yürütmelerle ortaya koymayı amaçlı. Şimdi onun hakikatinden kastettiğimiz şey nedir? Biraz da ona bakalım, onu müzakere edelim. Onun hakikatinden kastettiğimiz şey, yani onun görünür. Buna İngilizce'de visible diyorlar. Vizyon kelimesi oradan geliyor. Televizyon görüntü e, ulaştıran cihaz olarak biliniyor ya. İşte o vizyon bir şeyin görünür yanı. Niçin var olduğunu ifade eden. Hani sizin vizyonunuz nedir, misyonunuz nedir diye sorarlar ya. Vizyon ve misyon bir yazarız böyle. Misyonumuz, vizyonumuz. Vizyon sizin görünen kısmınızdır, yanınızdır. Visible olandır. Varlığın kendisini fenomenal olarak bize sunduğu, bize gösterdiği ya da Bizim varlığı gördüğümüz hali nedir? Visible olan yanıdır. Peki sadece varlık bundan mı ibarettir? İşte eleştirel bir zihin varlığı sorguluyor. Varlığın bu visible olan fizik yanının ötesinde başka bir gerçeklik arayışına geçiyor zihin. Akıl böyle bir varlık. Akıl delip geçen bir varlık. Düşünce delip geçen bir varlığın. Sizin önünüzde yani visible olan fiziki bir dağ bile olsa siz düşüncenizle onun arkasına geçebiliyorsunuz. Onu delip geçebiliyorsunuz. Onun içini düşünüyorsunuz. Onun arkasını düşünüyorsunuz. Onun ötesini düşünüyorsunuz. Onun öncesini düşünüyorsunuz. Bu yüzden e, Kur'an-ı Kerim'e baktığınızda e, sürekli aklın arkadaşlar İsim halini göremezsiniz, fiil halini görürsünüz. Akıl sürekli fiil halinde olan ve çeşitli şekillerde işleyen bir yetenektir, bir kuvvettir. İnsana verilmiş en büyük güçtür. E, tedebbür kavramı mesela öyledir. Bir şeyin öncesini görebilmek, sonrasını görebilmek anlamında. Tezekkür kavramı hakeza e, sonradan bir şeyi hatırlamak. Onu anmak, ona hamletmek, yani bir şeyin ne olduğunu ona bağlamak anlamında. Tefekkür, değil mi? Yine e, düşünüp akletmek anlamında. Bakın hep e, fiil halinde kullanılan bir şey. Neden? Çünkü akıl duran bir şey değil arkadaşlar, dinamik bir şey. Onu böyle hiçbir zaman aklım burada duruyor, boş duruyor şeklinde konuşamazsınız. Akıl sürekli faaldir, dinamiktir ve sürekli eylem halindedir. İşte insanı da diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik bu akıl düşünmeden duramıyor. Hatta rüyalarınızın bile bir düşünmenin yansıması olduğu, yani uyurken bile düşündüğünüz için bunun bir yansıması olduğunu hani teorileriyle ispatlamaya çalışan bilim adamları var. Dolayısıyla hakikati demek varlığın hakikati demek onun görünür yanının yanında gizli bir yapısının olduğunu invisible yapısının olduğunu da bilmek ve bunu ortaya çıkarmak anlamını taşıyor. Peki bu invisible yapısında neler vardır varlığa ait neler olacak? Tabii onun gerçek yapısı yani cevheri. İşte bakın kelam tartışmalarında, İslam düşüncesinde cevher kavramını hemen hatırlayın. Yine felsefede töz kavramını hemen hatırlayın. Varlığın yapısını sorguluyorlar. Diyorlar ki bu varlık acaba kendiliğinden mutlak anlamda bir cevhere sahip mi? Varoluşsal olarak bir hakikate bir mutlaklığa değişmeyen bir öze sahip mi? Yoksa bu sadece arazlardan gelip geçici niteliklerden oluşan bir türlü yani fenomen mi görüntü mü bu temel bir tartışmadır. İslam düşüncesinde de felsefede de cevherciler vardır değil mi atomcular atomcu görüşler bir de arazcılar vardır mesela. Yani şimdi bu tartışma niye çıkıyor? Bu tartışma niye çıkıyor? Eğer siz cevher olduğunu yani bir varlığın Değişmeyen, sabit yönü olduğunu kabul ederseniz, düşünürseniz onun üzerine bilim kurabilirsiniz. Onun üzerine felsefe yapabilirsiniz. Ama hep değişebilen bir şey olduğunu iddia ettiğinizde, yani sabit kalan, kendi mutlaklığını, kendi gerçekliği olmayan bir şey olduğunu düşündüğünüzde bunun üzerine bilim yapamazsınız. Bunun üzerine ancak değişen yorumlar yapabilirsiniz. Bu böyle bir epistemolojik tartışmayı beraberinde getiriyor. Peki başka? Eğer e, cevheri kabul ederseniz bu sefer kelamcıların şöyle bir tartışması da ortaya çıkıyor. Yani mutlak anlamda varlığı olan, varlığa sahip olan yegane varlık Allah'tır. E, öyleyse başka varlıklara da mutlaklık ve cevher olma özelliğini şey yaparsak, onlara da aktarırsak, bunu kabul edersek o zaman bu yegane varlık olan, mutlak varlık olan Allah'ın varlığına şirk koşmak anlamına gelir gibi bir tartışma çıkıyor. Teolojik bir tartışma çıkıyor. Dolayısıyla arkadaşlar öyle belli meseleleri okuyup geçmek doğru değil bunların altında yatan tartışmaları bilmek lazım. Bunların altında yatan tartışmaları bilmek lazım ki o zaman daha da anlamlı gelecek. Mesela felsefeyi daha da severek okuyacağız. Kelamı daha da severek okumuş olacağız. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Felsefenin terim anlamına. Yapısını, bilgisini yani içerdiği bilgiyi anlamını, değerini Varsa gayesin. Şimdi e, Kimi filozoflar varlığın bir gayesi olduğunu söylemiş. Aristoteles'te olduğu gibi. E, çok özür dilerim. Telefon geliyor. Hemen kısaca cevap vereyim. E, şu an canlı dersteyim ben sonra arayabilir miyim? Hı -hı. İyi akşamlar. E, Metin abi şu an bir dersteyim. Canlı dersteyim. Bu yüzden ben sana dönebilir miyim sonra? Özür dilerim. Tamam. Olay gelsin. Evet arkadaşlar, dolayısıyla onun hakikatini tümel olarak varlığı ele alan felsefe, onun hakikatini akıl yürütmelerle. Şimdi burası nedir? Metoda vurgu yapıyor, yönteme vurgu yapıyor. Felsefe hangi yöntemle varlığın hakikatini ortaya çıkarmaya çalışıyor? Sorusunun cevabı akıl yürütmelerle olacak. Peki akıl yürütmeler e, acaba nedir? Neyi ifade eder? İşte sonraki kısım onu anlatıyor. Şimdi hayret burada çok önemli bir kavram. Yani kendi yorumumla benim kattığım bir şey bu. Hayret, insan varlıkla karşılaştığında, ilk kez muhatap olduğunda e, ona karşı bir hayranlık duyuyor Arkadaşlar, çocukluk dönemimiz... Gençlik dönemimiz her zaman yaşam bu dünyayla alakalı söylüyorum yaşam sevincimizin ve yaşama bağlılığımızın zirve olduğu noktalardır zamanlardır. Unutmayın. Ve insan öğrendikçe insan bilgilendikçe insan olgunlaştıkça gerek ahlaken gerek entelektüel olarak ne yapıyor? Bu dünyadaki Yaşama sevincini kaybediyor. Çok enteresan bir şey. Hayretini kaybettiği ya da giderdiği için. Ama en başta bu hayret, hayranlıkla alakalı olduğu için bu dünyaya karşı bir hayranlığımız oluyor. Çocukken ve gençken. Ne yapıyoruz? Hiçbir zaman bu hayattan ayrılmak istemiyoruz. Bu yaşamı doyasıya yaşamak istiyoruz. Yıldızlara bakıyoruz, gökyüzüne bakıyoruz, nehirlere bakıyoruz, denizlere bakıyoruz, kendimize bakıyoruz, arkadaşlarımıza bakıyoruz. Her şey çok güzel. Günlük gülistanlık bir hayranlıkla bu alemi temaşa ediyoruz. Özellikle çocukken ve gençken bunu yapıyoruz arkadaşlar. Ee, hayret bu anlamda bizim için önemli bir çıkış noktası felsefede. İnsan hayret ederse... Hayran olur ki bu kaçınılmaz bir şeydir. Arkasından işte bu hayranlık sizi bir meraka itiyorsa, merak duygunuz kabarıyorsa akıl yürütmeye başlıyorsunuz. Felsefi anlamda bir şeyleri düşünmeye başlıyorsunuz. Bu merak sizin soru sormanıza vesile oluyor. Bakın bu akıl yürütmeden kastettiğimiz şeyi şu anda açıyoruz, izah ediyoruz. Nedir bu? Hayret, merak, merakın e, sistematize edilmiş hali sorular. Sorularla da ilgili hemen güzel bir cümle söyleyelim, not etmenizi de isterim. İnsanın soruları bittiğinde düşünmesi de biter. Soru sormayı bıraktığımızda düşünmeyi bırakırız. Çok önemli. Soru sormayı bıraktığımızda düşünmeyi de bırakırız. Sorularınız varsa düşünebiliyorsunuz arkadaşlar. Sorularınız yoksa düşünemiyorsunuz, düşünmüyorsunuz. Onu öyle bırakıyorsunuz. Yani sorularınız varsa geleceğe bakıyorsunuz. Sorularınız varsa yukarıya bakıyorsunuz mesela. Sorularınız varsa ötelere bakıyorsunuz. Sorularınız yoksa geçmişe bakıyorsunuz. Geriye bakıyorsunuz. Hani düşünmek zorunlu. Bu zorunluluğu devam ettirmek için ya sorularla varlığı anlamaya devam ediyorsunuz ya da soru sormayı bıraktığınızda geçmişte cevabını aldığınız, yaşadığınız olaylarla ilgili tezekkür yapmaya başlıyorsunuz. Yani sadece hatırlama yapmaya başlıyorsunuz. İleriye dönük bir düşünme değil bu. İçerisinde merak olan bir düşünme değil. Bakın merak ettiğiniz için dönmüyorsunuz geriye. Anmak için dönüyorsunuz. Hani muhasebe için dönüyorsunuz belki. Tek bir soru şu olabilir. Bildiğiniz halde onu kendinize soruyorsunuzdur muhasebede. Ne yapmıştım ben? Aslında ne yaptığınızı biliyorsunuz ama yine de muhasebe adına sunuyorsunuz. İşte sorularımız bittiğinde düşünmemiz de bitiyor. Bu anlamda bu, bunu not alalım lütfen. Ee, soru. Sonra spekülasyon. Bakın spekülasyondan kastımız nedir? Yani merak ettiğiniz ve hakkında soru sorduğunuz olayla ilgili bir takım spekülatif bilgiler ortaya koymak, görüşler ortaya koymak. Kendinizce bir takım yorumlar yapmak. Az önce bahsettiğim şey gibi yani bilgisiz yorum yapmak ne oluyor cehalet oluyor. Hani doğa filozoflarının eee ile ilgili spekülasyonlarını hatırlayınız. Thales'in işte ile ilgili bu sudur demesi değil mi? Diğerlerinin işte havadır, Demokritos'un atomdur demesi hepsi spekülasyon. Çünkü ne bir gözlemleme imkanları var, sadece böyle dünya gözüyle görmenin dışında herhangi bir teknik alet kullanma imkanları var, ne de kendilerine gelen bu konuyla ilgili yapılmış araştırmalar var. Sadece bir takım spekülasyonlarla, tahminlerle varlık hakkında konuşmak demek spekülasyon arkadaşlar. Ee, spekülasyondan sonra tahmin var. Yani varlıkla ilgili kendi tahmininizi söylüyorsunuz. Arkasından şüphe. Ee, bu çok önemli işte. Felsefede olmazsa olmaz şeylerden birisi şüphe arkadaşlar. Yani metodik anlamda şüpheyi felsefede mutlak surette kullanırsınız. Modern felsefe zaten şüphe üzerine kurulmuştur. Unutmayın. Descartes modern felsefenin kurucusudur ve Descartes'ı Descartes yapan şey kullandığı metodik şüphedir. Her şeyden şüphe etmesi, bildiği her şeyden her doğrudan şüphe ederek olaya başlamasıdır. Dolayısıyla arkadaşlar, şüphe bütün bu spekülasyon ve tahminlerle ilgili insanın e, acaba sorusunu sorması. Bakın soru soru olarak şüphe vardır değil mi? Acaba böyle mi? Başka türlü olamaz mı? Böyle de olma imkanı yok mu? gibi bir takım şüphelerle e, sorular sormaya devam etmesi. Kendi spekülasyonu ve tahminleriyle alakalı olarak. Ardından eleştiri. Yine felsefe için olmazsa olmaz bir özellik. Eleştiri. Felsefe e, kritik bir faaliyettir. Eleştirel bir faaliyettir. Yani daha önce yapılmış olan verilmiş olan cevapları yapılmış olan yorumları spekülasyonları ve tahminleri eleştirerek yoluna devam eder. Eleştirmeden asla kabul etmez. Peki eleştirmek nasıl bir eleştiri? Metot açısından, usul açısından bir eleştiri. Bunun işte mantıkla uyuşu, uyuşup uyuşmadığı, e, yine işte doğru bilinen ve kendisinden şüphe edilmeyen bilgilerle ne derece örtüşüp örtüşmediği, olgu yani reel olgularla, olaylarla örtüşüp örtüşmediği açısından, yine kendi içerisindeki kavramsal tutarlılığı açısından e, ne yapılabilir? Eleştirilebilir yorumlar, tahminler ve spekülasyonlar. Ee, ve nitekim şunu da görmüşüzdür düşünce tarihinde, e, ne kadar da haklıymış bir kendinden öncekini eleştiren düşünürler e, ve kendinden sonrakine eleştirilecek yorumlar bırakan düşünürler. Nitekim e, bin yıl gibi bir süre Aristoteles'in e, evren görüşü nasıl dünyaya hakim olmuş ve daha sonra eleştirenler tarafından eleştiri ne yapılmış e elenmiş ve yeni görüşler orada yapılmış ve daha sonra onların da yüzyıllar süren bu ön kabulleri daha sonra çürütülmüş İşte bu eleştiri ve çürütme diye diyalektik metoduyla ilerleyen bir süreç düşünce tarihini inşa ederek günümüze denir. E, yorum olmazsa olmaz felsefede yorum yapılacak. E, tutarlı yorumlar yapılacak tabii ki. Yani bir konuyla alakalı varlıkla alakalı kendi yorumunuzu katmadığınız sürece o hakikaten sizin görüşünüz olmuyor arkadaşlar. Mutlak surette yorumunuzu katmanız gerekiyor. Peki yorum nasıl katılır? Yorum bir konuyla alakalı bütün bilgileri, önceden söylenmiş her şeyi tüm malumatıyla öğrenildikten sonra artık zihninizde sizin de ona katabileceğiniz derecede bir e, imkan oluşuyor. O imkanı kullanmaya başladığınızda yok ya, bu, bu böyle bir şey deyip kendi fikrinizi de ona katabiliyorsunuz, ekleyebiliyorsunuz. Ve daha sonra sizin yorumunuzla beraber ortaya koyduğunuz düşünce başkaları için yeni bir bilgi, yeni bir imkan olarak kullanıma açılıyor. Bu nedenle kendi yorumunuzu mutlak surette öğrendiğiniz bilgilere katmanız lazım. Ama bunun için bir ehliyet sahibi olana dek de beklemek gerekiyor. Yani o ehliyeti elde ettiğinizi düşünmenize fırsat vermeden e, zaten zihniniz o yorumu aktarma ihtiyacı duyuyor. Çünkü artık o konuyla alakalı her meselenin önünü, arkasını, yanını, sağını, solunu çok net bir şekilde görebildiğiniz için kendi yorumunuzu ona katma ihtiyacı duyuyorsunuz. Yorum Ön kabul mesela artık bir şeyle alakalı bir hüküm verme noktasına geliyor aklımız. Ve onu bir ön kabulle geçici olarak ne yapıyoruz? içselleştiriyoruz. Sezgimiz bize çok yardımcı oluyor akıl yürütmelerde. Sezgiyle ne yapıyoruz? Bir şeyin gerçekten ne olduğunu seziyoruz. Onun hakikatini inanca imana dönüştürebiliyoruz arkadaşlar. İkselleştirmek işte tam anlamıyla bu noktada başlıyor. Eğer bir şey size sezgi yoluyla kendisine dayatıyorsa, gösteriyorsa, yani e, sezgi yoluyla o daha önceden elde ettiğiniz bilgileri, e, akıl yürütmeleri kendi içinizde doğar halde görüyorsanız o sizde se sezgi yoluyla size ait bir şey haline geliyor. İşte bu noktada e, içselleştirme başlamış oluyor. Bundan önceki süreçte, yani tamamen akıl yürütmenin ilk aşamaları olan hayret, merak, e, arkasından soru, spekülasyon, tahmin, şüphe, eleştiri ve yorum kısmı e, içselleştirmenin ön basamakları gibi. Ne zaman ki bir şey sizde sezgi yoluyla inanca dönüşüyorsa, bir bilgi artık sizin için vazgeçilmez hale geliyorsa, o konuyla alakalı artık soracak bir sorunuz kalmıyor, şüpheniz kalmıyor. Ee, artık ne yapıyorsunuz? Bu konuyu başkalarına anlatmak için, iletmek için temellendirmeler, argümantasyonlar yapmaya başlıyorsunuz. İşte akıl yürütmenin İki basamağı olmuş oluyor. Bir yandan da sezgi öncesi akıl yürütme, sezgi sonrası akıl yürütme. Birisi artık henüz size ait olmayan, yani sezginizden önce size ait olmayan bir bilgiyi size ait olacak şekilde, içselleştireceğiniz şekilde onu kavrayacak ve ona inanacak şekilde geçirdiğiniz süreçleri ifade ediyor. Akıl yürütmenin ikinci basamağı Sezgi'den sonra ortaya çıkıyor. Ve bu noktada artık temellendirme ve iddia etme. Sonra ikna etme. Değil mi? Yani argümantasyon nedir? İnandığınız bir meseleyi, bir konuyu e, argümanlarınızla ortaya koyup başkasına bunu aktarmak, bunu anlatmak ve onu ikna etmektir. Allah'ın varlığını delilleriyle değil mi? Başkasına anlatıyorsunuz. Özellikle e, sizler e, çoğunuz öğretmen olduğunuz için öğrencilerinize e, Allah'ın varlığını ya da meleklerin varlığını anlatırken ne yapıyorsunuz? E, bütün delilleri, bildiğiniz bütün delilleri e, onlara aktarıyorsunuz. Argümantasyon dediğimiz, temellendirme dediğimiz şey tam da bununla alakalı bir şey. İşte arkadaşlar bakın felsefe terim anlamı içerisinde yer alan bu akıl yürütmelerden kastettiğimiz şey anlam e, haritası bu kadar geniş aslında böyle bir anda akıl yürütme deyip geçebileceğimiz bir süreç değil e, aklımızın bu bir de ne kadar fonksiyonel olduğunu bize göstermesi açısından çok önemli bir şey e, tanıma devam ediyorum ne dedik felsefe varlığı küel olarak ele alan onun hakikatini akıl yürütmelerle ortaya koymayı amaçlayan rasyonel ve tutarlı entelektüel bir faaliyettir. Şimdi burada rasyonel olma özelliği tabii ki önemli. Yani ratio kavramı latince de akıl anlamına geliyor. Felsefenin işi tabii akılla bir anlamda. Buradaki sezgi aslında aklımızın bir fonksiyon olarak var her ne kadar sezgicilik ve rasyonalizm birbirinden ayrı, ayrıştırılmış görüşler ve kavramlar olarak bize sunulmuş olsa da, düşünce tarihinde, felsefe tarihinde, sezgi aslında aklın bir fonksiyonu. Çünkü aklı neye ve kime göre tanımladığımız da çok önemli. Yani Platon'un akıl tanımı farklı, Aristoteles'in akıl tanımı farklı. Farabi'nin farklı, İbn-i farklı, hele Kur'an-ı Kerim'de çok daha geniş, çok daha kapsamlı bir akıl tanımı var. Ee, siz aklı nasıl tanımlıyorsanız, onun fonksiyonlarını nasıl görüyorsanız o açıdan konuşabiliyorsunuz. Dolayısıyla rasyonel ile rasyonalizm kavramlarını birbirinden lütfen ayırın. Rasyonalizm tamamen aklı yani modern aklı. Ee, Batı felsefesinin anladığı şekliyle aklı e, yegane öğrenme, bilme, anlama e, aracı olarak gören e, bir akımın ismi. Rasyonalizm. Ama tek başına rasyonel dediğimizde bir anlamda akıl, e, aklın kullanıldığını söylemiş oluyoruz. Aklın akıl yürütme yöntemlerinden biri olduğunu söylemiş oluyoruz. Buna lütfen dikkat edelim, bu ayrım önemli. Yani bir şeyin rasyonel olmasıyla bir kişinin rasyonalist olması çok farklı şeylerdir. Yani bir süreç hem rasyonel hem sezgisel hem inançla alakalı olabilir. Ama bir kişi ben rasyonalistim dediği zaman modern anlamda bu sezgiyi inanç kısmını elemiş oluyor. Sadece akılla ve benim bildiğim anlamdaki akılla iş görülür demiş oluyor. Bu ayrıma lütfen dikkat edelim. Tutarlılık tabi felsefede çok önemli. Yani hatta şöyle denir felsefe sorulara doğru cevap vermekten ziyade ya da cevap vermekten ziyade tutarlı yorumlar yapmayı amaçlar. Tutarlılık daha önemlidir felsefe'de. Mantık e, mantıki tutarlılık yani bir şey söylediğiniz bir şeyin biraz önce söylediğiniz başka bir şeyle e, çelişmemesi kendinizle çelişmemeniz anlamında bir tutarlılıktan söz ediyoruz. Bu anlamda kavramsal tutarlılık yani konuş konuşurken kullandığınız kavramlar birbiriyle çelişirse e, bu bir felsefe açısından nedir? Eksikliktir. Felsefe buna dikkat eder. Tarsız bir şey söylediğinizde bunu reddeder, bunu kabul etmez. E, ama mesela bilimde e, ve dinde doğru cevaplar vermek önemlidir. Değil mi? Yani mutlak surette doğru bir cevabı veriyorsanız, verdiğiniz o cevap değerli. Felsefe de ise tutarlı olması önemlidir. Doğru olup olmaması ikinci planda daha değerlidir. Evet, sonuç itibariyle felsefenin bir faaliyet olduğunu, entelektüel bir faaliyet olduğunu söylemiş olduk. İşte bütün bu süreçleri, bu akıl yürütme süreçlerini ben gayret olarak isimlendirdim arkadaşlar. Bakın şimdi bu tanımlamada üç tane kırmızı renkte kavram görüyorsunuz. Birincisi hayret, ikincisi gayret, üçüncüsü haşyet. Şimdi haşyete değineceğim. Bütün bu akıl yürütmelerle kişi varlık karşısındaki hayretini, hayranlığını bir akıl yürütme gayretiyle anlamaya ve anlamlandırmaya ve daha sonra onu temellendirmeye çalışıyorsa bir gayret içerisine girmiş oluyor. Entelektüel bir gayret içerisinde bu çok değerli. İşte tam da felsefe yapmak gayretle alakalı bir şey. Hemen sonrasındaki haşyet neyi ifade ediyor? Hem süreçte yani felsefenin bu akıl yürütme sürecinde hem de bu akıl yürütmenin bittiği ve temellendirmenin yapıldığı noktada, sonuçta kişi ne yapıyor bu felsefe, felsefi faaliyet? Erdemli, bilge, mutlu ve Tanrı'ya yakın. Yani Müslüman olarak düşündüğünüzde kendinizi Allah'a yakın kılıyor. Çünkü netice itibariyle siz felsefe yoluyla doğruyu, iyiyi ve güzeli hedeflemiş, bu yolda gayret etmiş ve netice itibariyle doğruya, iyiye ve güzele ulaşmış oluyorsunuz. Ve doğru, iyi ve güzel sizi elbette Allah'a yakınlaştıracaktır. Bu haşiyeti ifade ediyor. Artık varlığın hakikatini tam anlamıyla bilmek varlığın gerçek sahibine hamledilmesiyle alakalı bir şey. Yani bu senin kudretinin eseri bu senin ilminin eseri. Ontolojik olarak baktığınızda epistemolojik olarak baktığınızda, ahlaki, aksiyolojik olarak baktığınızda, e, hakkaniyetli bir yaklaşımla hakkı hak edene e, teslim etmiş oluyorsunuz. İşte haşet bu noktada e, en önemli seçilmiş kavram olarak kendisini gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'de de değil mi? Allah'tan e, hakkıyla hakkıyla, orkanslar diye tercüme ediliyor ya ama aslında ona ona saygı ile tazim eden Onun büyüklüğünü, kudretini, ilmini bilinçli olarak fark eden ve ona hakkıyla saygı duyan kişiler alimlerdir ifadesi tam da bu haşiyet kavramının kullanıldığı bir eee ayettir arkadaşlar. Dolayısıyla ne diyeceğiz o zaman? Felsefe hayret, gayret ve başketen ibarettir. Bu işte bizim kendi yorumumuzu katarak felsefe kavramını tanımlamamızdır. Dolayısıyla sizde bir kavramın gerçekten sizde içselleşmiş olmasını istiyorsanız ne yapacaksınız? Kendi yorumunuzu mutlak surette ona katacaksınız arkadaşlar. Bugün biz böyle yapmış olalım felsefe kavramını anlamış olalım, bunu içselleştirmiş olalım. Daha sonra inşallah bir sonraki dersimizde ne yapacağız? İslam Felsefesi Tarih ve Problemler kitabının ilk konusuyla başlayacağız. Yani İslam felsefesinin mahiyeti üzerine konusu ve onun arkasından gelen antik helenistik birikimin İslam dünyasına intikali yani aslında İslam felsefesinin Kavramsal olarak neyi ifade ettiğini ve nasıl teşekkül ettiğini, nasıl şekillendiğini e, ne yapacağız? Haftaya hepimiz okuyarak e, bu derse geleceğiz ve birlikte müzakere edeceğiz. Sorularımızla, yorumlarımızla geleceğiz inşallah. Evet şimdi e, sözü size vereyim. Sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Yorumlarınızı söyleyebilirsiniz. Katkılarınızı söyleyebilirsiniz. Ee, bekliyorum arkadaşlar.